Hepinize Selam Aleyküm Arkadaşlar ben Muhammed'im hoş geldiniz. Bugün güzel bitti Arkadaşlar bu Star sinema sorunu izleyeceğiz Arkadaşlar ama video geçen önce çok önemli bir duyuru yapmam lazım çünkü arkadaşlar bu arı gerçekten izlenmelerimiz çok düştü Normalde ben elmas ilisi attığım zaman bir günde iki bin bin görüntülenme alıyordu ee, bir haftada 100.000 görüntülenme alan videolarım vardı benim bir haftada yüzümde bir haftada mesela 15.000-20.000 alan vardı arkadaşlar Şimdi arkadaşlar yine elmas elisi attım ve kanalımıza biraz çıkartmak için ama gerçek attım ee, O da izlemde arkadaşlar. bu ara YouTube bizi öne çıkarmıyor O yüzden arkadaşlar fazla izlenemiyoruz açıkçası Neyse arkadaşlar şimdi biz anlama sonuna geçelim Şimdi arkadaşlar görüyorsanız sözlük başla. yeni kostümleri kazanma ve kaybetme animasyonlarını izleyeceğiz arkadaşlar. İmparator kananlarına alıyorum size kananlarına aşağıya bulabilirsiniz arkadaşlar hemen başlayalım. Jacky'nin kostümü. Kaybetme animasyonunu kes. Çok güzelmiş. Kostümünü unuttum ya. Yengeç bir. Kazanma animasyonu bence o kadar iyi değil. Kaybetmesi güzelmiş aman kaybetmesi güzel. Şovaleser, güzelmiş. Kaybetmesi, ay kaybetmesi deliye dönüyor. Güzel. Normal sözcük bunu zaten. Gördüğümüz. Ah bir dakika. Bir dakika bakın arkadaşlar şurası bakın. Bakın şuradaki enerji düşüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. <gülüyor> Moon <gülüyor> Street BPM Street. Sokak görün, sokak kostümlü Max. Ah. Ayağı yok. Bir dakika Bakın arkadaşlar dikkatle bakın bak Oha Ayağı yok Bu yengeç Tik yengeç kral tik galiba Arkadaşlar bu arada o Az önce bir ıstakozdu pardon Nereli ne sikini aaa bilmiyom adını kahvet poyramazını peep ya lan peep peep e dönüştü ama süper ence bu çok efsane bir skin arkadaşlar süper ence bu arkadaşlar bu arada telefonumun ışığıyla şu an gözüme geliyor ışık kendime aynı, aynı da lazım yoksa arkadaşlar az önce ben şey yaptım, Normal video bahsettim çok karanlık gözüküyordum Telefonumu el feneri açsam gözlerim kamaşıyor şu anda O normal kravumu kaybettim bence çok güzel Veselin Kooool Bu neymiş? A bu yenilenmiş galiba evet koltun Kaybetmemisyonu yenilenmiş. Şile'de şu anlık bir şey yok gibi gördüm ama. Şimdi arkadaşlar hemen e, diğer videomuza geçelim. Evet. E, Brawl Stars animasyonu izliyoruz arkadaşlar. Bunu da Groom Mobile Game kanalından alıyoruz. Kendisiniz kanalına aşağıya abone olabilirsiniz. Bulabilirseniz arkadaşlar ben isterseniz başlayalım. Bir tane 8 bit ve robot. Yani boss. Bu attı. Aha sekiz bite çarptı. Aha robot. İyi ya, evet. Aha. Buluşa şey yaptı kendine gözüne kestirdi. Bull'la kaçıyor. Aa orta olalım diyor, evet orta olalım diyor. O elmas bileziği. Elmas bileziği verdi oha. Yüzükmüş lan ha? Oğlum kocaman şeydi lan o. Neyse. Lan aa. Search değil mi lan şu? Şu search arkadaşlar. Düşemiyor. Aha. Max'in içeceği. Aha. A, Max düştü. Surge. O, Surge şimdi Max'in enerji içildiğini içe. Surge mi olacak? Bebek. Surge'yü bebek diye bağırdı o. Aaa. Surge. Aa, ne oluyor lan? <gülüyor> Neyse arkadaşlar şimdi diğer e, animasyonumuza geçelim. Bu animasyonumuzu da arkadaşlar e, Bratuar'dan alıyoruz. Kendisinin videosunu aşıklamak için bulabilirsiniz emin isterseniz geçelim. sprouts Aa Bibi Yine Alo sopası <Gülüyor> Aa Spike Spike'ın mayaya bak Ne oluyor lan? Aha! Aaaa! Hadi diyor! Oha! Aaaa! Köpek balalıydı! <gülüyor> Sprout, uy! Aha Sprout! Bibi Spike Şeehe Deniz buyu aşmıyormuş Aha Yine şey geldi Aha Bu ne lan <gülüyor> Saça bak Bibi de ona aşık oldu Bruuk verme verme vermeyiz iyi mi Kısss <gülüyor> <gülüyor> Rüya M <Aa>, Pam <gülüyor> Ay bir dakika lan. Şunu kapayalım evet ee, neyse arkadaşlar. Bugünlük güzel bu kadar olsun. Hala kanala kanalımıza abone olursanız, aşağıya kanalımıza abone olmayın. Bu videoda en az bu 15'ak gerçekten altın arkadaşlar çok izlenmemiz çok düştü. Diyorumız 50 izleniyor, 5 like var arkadaşlar. Yani neden böyleydi bildirdiler arkadaşlar? Neyse bugünlük bu kadar şey olsun. Hala kanalımıza abone şey olursanız, aşağıya abone olmayı unutmayın. Bu videodan çok izlenmesini bekliyorum. Sağda solda iki tane video var. Onları tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.